Kuruntu, kurmak, kurduklarından kendine sanal bir cehennem yaratmak. Eğer kuruntu hastalığınız varsa doğal olarak kendinizi ateşler içerisinde, bir cehennemin içerisinde birçoğu zaman yanar halde bulabilirsiniz. Olacak olanı olumsuz yönden beslenerek, Olumsuz bir şekilde oralara odun atarak yapacağınız bu eylem size hayatınıza tatsızlık getiren en önemli sebeplerden bir tanesidir. Neden dolayı peki kuruntuya ihtiyaç duyan insan? Öncelikle hani hep anlattığımız yaratım ve üretim merkezimiz olan ikinci enerji merkezimiz cinsel yumurtalıklar, prostat. Ve ikinci çakra dediğimiz bu sistemin içerisinde eğer denge bozulduysa buradaki yaratımlar sürekli olumsuz bir neşriyat yayıyorlar. Ve sizin özellikle düşünce şekilleriniz, kalıplar halinde aileden, aile modellerinizden aktarıldığı şekliyle olumsuz bir yani bardağın sürekli boş tarafını görerek olumsuz üretim yapmak hayata, kendine, bu hayatı var edene, güvensizlikten kaynaklanan bir bakış açısına sahip olduysanız ve bunu değiştirene kadar kuruntularla yaşamak durumundasınız. Oysa ki bu hayatın tadı, lezzeti ve huzurda olmak sizin için çok önemli. Huzuru kaçıran şey, yani size o içerideki şüpheyi veren şeyin, hani Anadolu ne diyor, şeytandandır diyor. Sembolik olarak aslında söylediği doğru bir şey. Burada bu düşünce şekilleri ve, sizin geçmişte küçücük şöyle olabilir böyle olabilir diye hani vehme kapıldığınız şüpheye ve aslında sürekli bir endişeyle hayata baktığınız bakmaya çalıştığınız bu noktalar öncelikle hayatı var edene yeteri kadar güvenmemenizden kaynaklanıyor. Yani sanki bu dünya başıboş bırakılmış, sahipsiz ve siz de sürekli tehdit altındaymışız gibi bütün gözler sizde, bütün kötülük ve negatif enerjiler size yönlendirilmiş zannediyorsunuz. Ve burada kullandığınız tabii ki bazı kelimeler var. Bunlar hep benim başıma gelebilir, işte hiç başımdan şunlar eksik olmuyor ve olumsuz o hani e, kullanılan bazı kelimeleri sık sık Kullanmak da bu kuruntu olayını daha alevlendirmek ve kendi bulunduğunuz cehennemi daha da ateşe çevirmeye sebep olabiliyor. Oysa ki arkadaşlar birinci şey şu ki siz güvenli bir kainatta özenerek yaratılmış her şeyin matematiksel olarak mükemmel bir dizayn edilmiş halinde dünyadasınız. Seçilerek seçilmiş bir varlık olarak bu dünyadasınız ve kendi hayatınıza bir bakın. Kaç kere mucizelere şahit oldunuz. Defalarca kaç kere mucizeler yaşamış eşiniz, dostunuz ve akrabalarınız var. Ve bunların birçoğunu unuttunuz, unutturdunuz. Kaç kere size yardıma gelindi. Kaç siparişiniz tam da istediğiniz şekilde size verildi. Şikayet etseniz de, itiraz etseniz de sizi ne kadar görüp gözeten bir sistemin olduğuna kaç kere şahit oldunuz. Ama bunları unutmak istediniz. Görmezden gelmek istediniz. Oysa ki her an korumada ve kullanmalısınız. Rahman ve Rahim olanın himayesinden siz istemediğiniz müddetçesiz kimse çıkarmaz. Ama siz eğer kuruntularla yarattığınız o güvensizlik dünyasının içerisinde o himayeye, o korumaya ihtiyacım yok. Ben kendi sistemimi kendi kontrollerimle yaparım dediğiniz anda sistem kenara çekiliyor. Madem ki sen kontrol etmek istiyorsun, madem ki sen kendi kurduğun dünyada kendini güvenli zannedeceğin bir durum yaratmak istiyorsun, hodri meydan deniliyor. Gel buyur, yaratta görelim. görelim. Oysaki arkadaşlar, tedbirler alacaksınız. Hayatınızın doğru bir şekilde yönetimini de üstlenebilirsiniz. Fakat şunu bileceksiniz ki, biz bu hayat nehri'nin içerisinde akarken, sadece kendi kayığımıza müdahale edebiliriz. Sadece kendi kaderimizi, kendi olaylarımızı, ve kendi rüyamızı dönüştürebiliriz ve buradan uyanabilme hakkımız var. Oysa ki bu sistem, bu yaratılmış olan ve seyrettiğimiz, bizi seyrettirilen bu her şeyi ol anın adı Allah'ın rüyası. Onun rüyasına müdahale etme hakkımız yok. Ve bu rüyanın geçmişi ve geleceği andır, bir an içerisinde oldu, olan oldu. Onun için şunu bileceğiz, biz kendi zaman çizergemiz içerisinde, Anın içerisinde zaman diye bir şeyin içerisinde bir saniye ya da bir ömür diye nitelendirdiğimiz şey kainat için aynı. Hepsi bir anın içerisinde olup bitiyor. Ve her bir şey daha yukarıki bir zamandan zaten oldu bitti. Onun için güvendesin. Hesap ve kitap zaten biliniyor. Şimdi sen gel seçimlerini yap. Taleplerini söyle. Ne taleplerin var kainatı bunları sun. Bil ki. Taleplerin gerçekleştirilecek, tam da ihtiyacın olduğu şekilde verilmek üzere zaten dizayn edilmiş bir kainatın içindesin. Ama sen eğer bunları kuruntularla, yani olumsuz beslenme kaynaklarınla, korku, endişe ettiğin imajinasyonlarla ve odanı da bu kurgulara, yani kuruntu diye adlandırdığımız olumsuz kurgulara yönlendirdiğinde, Tabii ki gerçekleşecek ya da senin çağırdığın ve odaklandığın bunlar olduğu için bunlar olacak. Oysa ki gel bu kurguyu hayalinde kendini buluştuğunda huzur bulacağın, memnun olacağın, mutlu olacağın şeylere yönlendir. Çünkü odaklandığın şey aslında gerçekten de senin talep ettiğin ve potansiyelin olarak yansıttıkların. Öyleyse güzelliğe. Güzellik tohumları ekmeye de odaklanabilirsin değil mi? Fakat eğer bugüne kadar ki kuruntularla yaşamak istiyorsan bil ki bu sanal olumsuz dünya beden ötesine de taşınacak. Çünkü bu dünyadan beden ötesine giderken insanın odunları, halleri, haletleri, biriktirdikleri, gel biriktirdiklerini şu an itibariyle güzelleştir, olumlu kıl. Oralara sevgiyle, tatla, lezzetle, şefkatle, güzelliklerle yepyeni tohumlar ek, yeniliklerle yeniden başla. Her an yeni bir fırsat var, bu fırsatı değerlendirme niyetiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.